Yay burcu erkeği ile buluşmadan önce başınıza ne gelmiş olursa olsun yüzünüze gülüşünüzü takmış olmanız gerekir. Bu erkek somutgar, sürekli hasta olan, sürekli söylenen, depresif, sinirli, enerji kaynağı olmayan bu kadınlardan hoşlanmaz. Buluşmaya gelirken kaza bile yapmış olsanız bunu olabilecek en pozitif şekilde anlatmalısınız. Yay burcu erkeği yeni yerler keşfetmeyi ve tarafsız buluşma noktalarını sever. Sizinle ilk buluşmayı bir arkadaşının toplantısında yapmayı tercih edebilir. Yer burcu erkeği sosyal bir erkektir. Çevresinde daima arkadaşları vardır. İçinde aksiyon ve macera bulunan ortamları sever. Sizinle özel bir buluşma ayarlamaktansa hali hazırda gideceği bir yere sizi davet etmeyi deneyebilir. Tam tersi olarak da siz de onu bir toplantıya davet etseniz baş başa buluşmaktan oraya gitmeyi daha çok tercih eder. Yine de eğer baş başa bir buluşma olacaksa mekan tercihinizi sorduğunda onu hiç gitmediği bir mekan ile deneyebilirsiniz. Sizi tanıma isteği artacaktır. Yay burcu erkeğinin kalbine giden yol midesinden geçer. Buluşmanın hangi safhasında olursanız olun yemek için sabırsızlığınızı hissettirmeniz hoşuna gider. Yay erkeği oldukça iştahlıdır ve partnerinin de iştahlı olması onun hoşuna gider. Güzel yemek yapabiliyorsanız ve bu detaydan, detaydan konu açabilirsiniz. Bir adım öne geçmiş olursunuz. Mekan seçimi size kaldıysa hem daha önce gitmediği hem de çok lezzetli yemekleri olan bir yer tercih ederseniz gece boyunca size yürüyecektir. Yay burcu erkeği seyahat etmeyi sever. Gezmekten, yeni yerler keşfetmekten hoşlanır. Özellikle yurt dışı gezilerine bayılır. Konuşacak hiçbir şey bulamadığınızda yaptığınız gezilerden bahsetmek süper olur. Ona gittiğiniz, gördüğünüz yerleri, oralarda yediğiniz yemekleri, ballandıra ballandıra anlatıp size hayranlıkla dinler. Yay burcu erkeği özgür ruhları sever. Kuralları olan kısıtlanmış ruhlardan hoşlanmaz. Kafasına eseni yapan kadınlardan hoşlanır. Maalesef fazla aldatan erkeklerden biridir. Ancak yine de ilk buluşmada bu bilgi bulunmaz bir silahtır. Ona sabah kalkıp spora gidip oradan masaja, sonra işe, sonra da iş çıkıcı tekrar spora gittiğinizi anlatabilirsiniz. Ama bu ona... İlgi duymaz, ona ilgili gelmez. Sanki ona komandacılık oynuyormuş gibi gelir, body yapıyormuş gibi gelir. Kafanıza göre yaşadığınızın altını çizmeniz bundan daha doğru olacaktır. Yay burcu erkeği için rahat ve renkli kıyafetleri tercih etmelisiniz. Siyah ve koyu renkli kıyafetlerden uzak durmalısınız. Yay erkekleri rahat, genelde üzerlerine biraz daha bol gelen kıyafetleri sever. Sizin de benzer seçimler yapmanız ona kendisini rahat hissettirir. Hayatın hiçbir bölümünde kısıtlanmaktan hoşlanmayan bu erkek... Kıyafet konusunda da kurallara göre hareket etmek istemez. Yay burcu erkeği ya çok hareket eder ya da hiç hareket etmez. Yay erkekleri spor yapar, gezer. Merak ettikleri bir şey keşfetmek için saatlerce dolanabilir, gezebilirler. Ama asla ve asla boş boş yürümek istemezler. Hatta mutfaktan bir gireç almak bile onların zorlarına gider. Hareketli yaşantısına, günlerine ayak uydurmak için hazır olmanız gerekir. Uzun boylu ve ben buradayım diyen çekici kadınlar da yay burcu erkeğinin dikkatini çeker. Yay burcu erkeğini etkilemek için öncelikle kıskançlığınızı yok etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü yay burcu erkeği kısıtlanmaya, sıkılmaya, boğulmaya, kıskanılmaya asla gelemez. Onu kendi haline bırakacağınızı, kısıtlanmaya çalışmayacağınızı anlatabilirseniz, tabi bunu hareketlerinizle yapacaksınız, etkilemeniz daha kolay olacaktır. Aksi de size hemen veda edebilir. Temposuna ayak uydurabileceğinizi ona belli etmeniz yay burcu erkeğinin gönlünü fethetmenizde size yardımcı olur. Ayrıca güleç olmak da önemlidir yay burcu erkeğini etkilemek için. Sürekli somurtkan, enerjisi düşüren veya düşük kadınlarla uzun süre vakit geçirmek istemez. Güler yüzlü kadınlardan hoşlanır. Maceracı ve yeniliğe açık kadınlar yay burcu, etkili, yay burcu erkeğini her zaman etkilemiştir. Yay burcu erkeği doğru kişiyi bulduğunda, inandığında evlilik oldukça kolaydır. Yay erkeğine bu zaman içerisinde doğru kişi olduğunuzu göstermeniz gerekir. Aradığı kadının siz olduğuna inandıktan sonra yayların evlilik teklifinde bulunması her an mümkündür. Yay erkekleri birçok bayan tarafından gergin ve sinirli olarak bilinirler. Ayak uydurabilen ve yay burcu erkeği ile uyum sağlayabilen bayanlar ise tahmin ettiklerinden çok daha ılımlı bir erkekle karşılaşırlar. Evliliğe ikna etmenin altın kurallarından biri bu uyumu yakalamaktır. Yay erkeği aşık olduğunda dünyayı görmez. dilediğine varsa... Size sunmaktan çekinmez, sizin dilediklerinizi de size sunar. İlişkinin ilk zamanlarında yani ricim aylarında evlilik fikri çok daha doğru görünür. Dolayısıyla gecikmemek ve ikna çalışmalarına başlamanız gerekli. Yay burcu erkeğini evliliğe ikna etmek için onu zorlamanız ters tepki yaratabilir. Asla kontrol edilmeye gelemeyen yay erkekleri karşılarındaki kişide bu konuya dikkat eder. Kendilerini zorlayan baskıcı ve ısrarcı kadınlardan olabildiğince uzağa kaçarlar. Başta evlilik konusu olmak üzere hiçbir konuda onlara baskı uygulamayın. Yayak burcu erkeği ile evlilik hayaliniz varsa onu asla sorgulamayın. Bir bildiği vardır ve o konuda emin olmadan asla evlenmeyi istemez. Yay erkeği ile dünya evine girebilmek için onun yanında olmalısınız. Sevginizi ve bağlanırınızı tespit ettiğinde size karşı özel bir ilgi duyacaktır. Güler yüzlü, samimi ve sıcakkanlı bayanlara ilgi duyan yay erkekleri eşlerinin de böyle olmasını isterler. Evlilik planı yaparken onun hayal ettiği hayat arkadaşı olduğunuzdan emin olmalısınız. Çoğu zaman sakin bir karakteri olsa da yaylar sinirlendiğinde kimse önünde duramaz. Öfkeleri oldukça tehlikelidir. Dolayısıyla kendilerini anlayışla kabul eden, alttan alabilen bayanlarla evlenmeyi isterler. Yay burcu erkeğine ister sorusuna verilebilecek en doğru cevap hamarattıktır. Yemek yay erkeği için birçok şeyden önemlidir. Dolayısıyla bu hislerini karşılayabilecek kişilerle aynı evde olmayı isterler. Yemek yapmama gibi bir derdiniz varsa yaya erkeğini etkilemek, evliliğe ikna etmek için bu sorunu halletmeniz gerekir. Evinde her zaman yemek, tatlı bulunduran misafir ağırlama konusunda iddialı olan bayanlardan olursanız, evliliğe ikna çalışmalarınızdan istediğiniz neticeyi alabilirsiniz. Dağınık bir burç olan yaya erkeği bazen bu alışkanlığından dert yanabilir. Dolayısıyla hayatında olan kadının bu onu toparlaması ve hayatına düzen getirmesini ister. Belli bir düzen içinde hayatını planlayan kadınlar yay erkekleri için ideal kadınlardır. Evlilikte hayatını programlama ve düzene sokma arayışına giren yaylar sizden emin olduktan sonra teklifte bulunmaktan geri kalmazlar. Yay burcu erkeğinden evlilik teklifi almayı hayal ediyorsanız bunun için ilginizi devamlı onun üzerinde tutunuz. Karşınızdaki kişinin onunla ilgilenmesi yaylar için her zaman mutlu bir durumdur. Sorunlardan zevklerine, hobilerinden paylaşımlarına, hayallerine kadar birçok açıdan yay erkeği ile alakadar olursanız evlilik için ikna olması uzun zaman sürmez. Yay burcu erkeğini evlenmeye ikna edebilmek için ihtiyaçlarını önceden anlamak, beklentilerini karşılayabilmek önemlidir. Bu tarz yeteneğe sahip olmanız evlilik adımını atmanızı kolaylaştırır. Yay burcunu evlilik için harekete geçirmek isterseniz bunu onunla konuşmalısınız. Sizin için ne kadar önemli bir konu olduğunu tatlı dilli şekilde ona anlatın. Yay erkekleri tatlı dilli bayanlardan hoşlanır. Etkilemek ve evlilik teklifi konusunda kalbini kazanmak isterseniz bu yeteneğinizi kullanın. Küçük erkekli olduğu üzere yay erkeklerinde de tatlı dilli olmak sorunları çözer. Evliliğe neden hayır dediğinde dair sorularınızı sorarken açıklamanızı yaparken her zaman tatlı dilli olmaya çalışın. Evlilik hayalini kurduğunuz kişi Yay Burcu ise sizin konuşma tarzınıza çok dikkat ettiğini unutmayın. Yalnızca kendisiyle değil ailesiyle de konuşmalarınıza dikkat edin. Böylece sizin için onun doğru kişi olup olmadığını anlayacaktır. Kadınların kendine bakması, ilgilenmesi, zarif ve çekici ve şık giymesi birçok erkeği baştan çıkarır. Bazı erkekler bu konuda kesin kurallara sahip olmasalar bile Yay gibi erkekler buna dikkat eder. Kendine özen göstermeyen ve bu konuda ihmakal davranan kadınlar ya erkekleri için evlilik listesinde yokturlar. Yay erkeği kadında etkileme konusunda çok önem verir. Kendisi de bu konuda özen gösterdiği için evin içinde bu konuda hassas olunması gerektiğini savunur. Dolayısıyla evlilik için yay erkeğe hayaliniz varsa kendinizi asla bırakmamalı, günün her anı bakımlı ve çekici olmalısınız. Aksi halde ağır eleştirilere muhatap olursunuz. Evlenmeye uygun bulduğu kişileri inceleyip sık dokuyan yaylar yeterince ikna olabilmek için her konuda araştırma yaparlar. Yay burcu erkeği genel olarak herkesi kendi gibi zanneder. Çünkü kendi son derece iyi niyetli ve kibar bir karakterdir. Bütün insanlara da bu şekilde yaklaşır. Konuşma yetenekleri çok iyidir. Bu nedenle çevresindeki kimse ona konuşurken sıkılmaz. Eğlenceli bir yapısı vardır. Esprili ve komiktir. Kendini dinletmeye çalışmaz ama bu genel tavırları ile insanları etkisine altı almaya başarır. Aynı zamanda bu iyi niyetli tavrını kullanmaya çalışan sahtekar insanlar karşınıza çıkabilir, dikkat edin. Gezmeye bayılır. Yeni yerler keşfetmek, farklı topraklara gitmek, seyahat etmek hayatta en sevdikleri şeyler arasındadır. Yerinde duramaz. Aynı ortamda uzun süre bulunmak onu sıkar. Sürekli yer değiştirmek ister. Devamlı aynı lokantada yemek yemek ya da sürekli alışveriş merkezine gitmek istemez. O hareketin ve maceracının insanıdır. Özellikle dünya genelinde seyahat etmek ister. Hayatları boyunca da böyle olur. Rütünden mümkün olduğunda, olduğunca kaçar. Onlar sürekli hareket halinde olmak için doğmuşlardır diyebiliriz. Değişkendir. Ama bu kimi zaman iyi, kimi zaman o kadar da iyi olmayan bir özelliktir. Çünkü konu yeni girişimlerde bulunmak gibi konular olduğunda çok faydalı bir özellik gibi olabilir. Daha önceki her şeyi bir anda çöpe atıp kendilerine temiz sayfa açmayı da iyi becerirler. Bu kadar değişime açık ve bunu seven başka birini daha bulmanız çok zordur. Sadece bu da değil, dinledikleri müzikten, sevdikleri filmlere kadar değişiklik yapabilirler. Ama iş-insan ilişkilerine geldiğinde bu bazen olumsuz bir özellik olur. Anlaması zor insanlardır. Ne düşündüklerini ya da ne yapacaklarını hemen bilemezsiniz. Bitmeyen bir enerjisi vardır. Her daim hareket halindedir. Gün içinde istediği kadar yorulmuş olsun, gece arkadaşlarıyla eğlenecek ya da spora gidecek enerjisi hep kendinde bulur. Spor yapmayı çok sever ve hayatının her döneminde en az bir spor dalıyla uğraşır. Bu enerjileri nedeniyle aynı yerlerde uzun süre vakit harcamazlar. Ayrıca diğer insanlar için bu durum yorucu olabilir. Çünkü herkes ve erkeğinin enerjisine ayak uyduramaz. Dürüstlük güzel bir özelliktir. Ancak patavatsızlık boyutuna ulaşmazsa, yay burcu erkekleri her daim doğruyu söylemekten yanadır. Her konuda düşüncesini olduğu gibi belirtir. Ama bazen karşısındaki insanı incidebileceği aklına gelmez. Çünkü kendi her şeyin açık açık yüzüne söylenmesini ister. Bu nedenle bazen çok eleştirel bir insan görünüşü çizebilir ama aslında kötü niyetli değildir. Sadece dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilir. Ayrıca ailesinden ve aldığı herkesten kendi gibi dürüst olmasını bekler ister. Eğer birinin ona yalan söylediğini anlarsa büyük hayal kırıklığına uğrar ve bir daha o kişiyle görüşmeyebilir. Haksızlığa asla gelemez. Birinin haksızlığa uğradığını gördüğünde müdahale etme gereği hisseder. Her zaman adil bir insan olmaya gayret gösterir. Ezilen tarafı yanında olmayı tercih eder ve bu konuda elinden gelen her şeyi yapar. Hayatın adaletsizliği bazen onu istenmeyen bir ruh haline sürükleyebilir. Zaten genellikle hareketi seven insanlar oldukları için bu hayaller ve haller tam onun yapacağı işlerdir. yay burcu erkeği hayatın disiplinli bir şekilde yaşamaya özen gösterir. Her konuda azimli ve idareli davranmak onun önemlidir. Onun için önemlidir. Sorumluluklarının bilincindedir. Başladıkları işi asla yarım bırakmaz. Bu disiplin hayat tarzları nedeniyle genellikle iş hayatları içinde de başarılı insanlardır. Bir işi yapması gerekiyorsa kesinlikle onu yapar. Belki kendine bir plan ve zaman ayırmaz, aralığı belirlemez ama ilk bulduğu fırsatta bu işi bitirir. Bu adam için romantik dersek yanılırız. Çünkü yay burcaki özgürlüğüne düşkün ve hayatın sınırlamasından hoşlanmayan bir erkektir. Bu nedenle kolay kolay kendini bir ilişkinin kucağına bırakmaz. Hele evlenmeyi aklın ucundan bile geçirmez. Aradığı insan kendi gibi eğlenceli, uyumlu ve zeki birisi düşünebilir. Tabii ki güçlü bir karakteri olması da şartlar arasındadır. Böyle bir durumda aşık olabilir, evlenmeyi düşünebilir, kıskançlığa gelemez. Hesap sorulduğunu hissederse çok sinirlenir. Ama iyi bir özellik olarak eğer evlenmişse aldatmayı düşünmez. Çünkü evliliğe karşı her zaman duyduğu bir saygı vardır.